Evet hocam, çok teşekkür ediyorum hocam. Evet. Değerli izleyenlerimizi takip ediyorsunuz. Umuyorum ve inanıyorum ki sizler de benim kadar mutlusunuzdur. Çünkü insanların sağlığı hakikaten çok önemli. Bazen çok sağlıklı olduğumuzu düşünmekle beraber sağlıksız nasıl bir ortamda olduğumuzun farkında olamadığımız an ve zamanları hepimiz yaşıyoruz. Dolayısıyla... Şifa kapısı programı ile alakalı sizleri aydınlatabilmenin heyecanı bizde de üst seviyeye çıktı. Sorularıma devam ediyorum e, dilerseniz. Hocam beyin tümörünün e, tekrarlama riski var mı? Evet. E, evet. Bu da çok önemli konulardan bir tanesi. Tedavi yaptık bitirdik. Belli bir aşama geçti, belli bir süre geçti. Hatta belki vatandaşıydı ki ben çok iyileştim. İşte, evet. e, işte portakal ya da yumurta büyüklüğünde aldılar benden falan filan dedi. Sonrasında tekrarlama riski var mı? Evet. Bunu almakla her şey bitiyor mu? Şimdi şöyle söyleyeyim, yani iyi huylu tümörlerde tekrarlama şansı yok gibi neredeyse. İyi huylu tümörler tamamen çıkarıldığı zaman kolay kolay tekrarlamaz. Çok nadir, çok nadiren tekrarlayabilir. Onlar da o tümörün artık biraz kötü huy kazanmaya başladığının göstergesi olabilir. Bir de işte bir kısmı bazen ana damarlara yapışık olan, kısımları bıraktığımız tümörler olabilir. İşte eğer orada radyo terapi ihmal edildiyse veya sonraki takipler ihmal edildiyse oralardan etme gibi sıkıntılar olabiliyor. İyi huylu tümörler için söylüyorum bunları. Evet. Veya iyi huylu tümör bazen çok yaygın olabiliyor. Bir yerdekini alırsınız başka bir yerden Çıkabilir. Bunu tabii nüksetme saymayız. Yeni bir tümördür artık. Ee, bu yanlış anlaşılmasın. Çünkü onun bağlantısı olmaz. Yok, aynı yerden değil, başka bir yerden olabilir iyi huylu tümörler. E, beynin zarlarından çıkar çoğu zaman. O zarlar da vücut, beynin her tarafında olduğu için başka yerlerden de çıkma şanssızlığı olabiliyor. E, çünkü bunlar çok nadir şeyler. Dediğim gibi iyi huylu tümörleri tekrarlamaz şeklinde kabul edebiliriz. Ama kötü huylu tümörler... Çoğu zaman tekrarlar. O yüzden çok yakın takip gerekir. Burada da işte o multidisipliner çalışmanın e, yararı söz konusu. Çünkü biz e, ameliyatı yaptıktan sonra e, hastaları takiplere çağırıyoruz. Ancak onlar onkolojik tedaviye yani ilaç tedavisinde ya da ışın tedavisine gittikleri için bazen biz görmeyebiliyoruz. Ama o tedavilerini aksatırlarsa hiç kimse görmemiş oluyor. Dolayısıyla takipten hani biraz önce sizin söylediğiniz gibi evet. ama ben çok iyiyim işte tümörde çıktı çok iyi oldum diye bakarsa, takiplerini yaptırmazsa bir gün daha kötü bir sonuçla karşılaşabilir. O yüzden beyin cerrahisi veya işte onkoloji tarafından yakın takipleri gerekir bunların. Dediğim gibi zaten biz sonrasında onkolojiye yönlendirdiğimiz için hastaları, ilaç tedavisi, radyasyon tedavisi bunlar yapılırken de dönem dönem çeşitli filmler çekilerek, takipler gerçekleştirir. Gerekirse tekrar bize gönderilir zaten ee, ve gerekirse tekrar ameliyatta yapabiliriz. 3 ee, sefer, 4 sefer, bazen 5 sefer ameliyat ettiğimiz hastalarımız olabiliyor. Ee, çünkü burada bir mücadele söz konusu. Biz e, mücadele ettiğimiz gibi tümör de mücadele ediyor. Evet. Kanser de bize karşı mücadele veriyor. Ee, bu bir artık bir savaşa dönüşüyor ve Öyle orada e, biz, biz sonuna kadar mücadele ediyoruz. Hastalarımızın sağlığı için e, gerekirse dediğim gibi e, birkaç kere ameliyat yapmak zorunda kalabiliriz. E, takipleri çok önemli. Dediğim gibi onkolojik takipler ilaç tedavisi için ve radyasyon onkolojisinin takibi ışın tedavisi için çok önemli. Dolayısıyla hastalarımızın bu bölümlere de gitmeyi ihmal etmemesi gerekir. Hocam şimdi yavaş yavaş programımızın da sonuna geliyoruz. Ee, evet. Şunu sormak istiyorum ben.